olan vecinde bir masdar olduğu söylenir Kur'an'ın ve nitekim Kur'an kendisinin isimlerinden biri olarak buna da işaret eder kıyamet süresinde la tuharrik bihi lisaneke li ta'celebi yılını depretme diyor peygambere vahyi Cebrail kendisine okuduğu esnada inna cem cem'uhu ve kur'ane onu senin zihninde cem etmek ve onu sana okumak bize düşer şerf idi akratnahu fettebi'u kur'ane biz sana onu okuduğumuzda sen Cebrail'in okuyuşuna tabi ol sünne inna aleyna beyane sonra onu beyan etmek açıklamak bize düşer diyor Rabbimiz Kur'an'ı e, tanımlarken bu anlamda kendisine böyle bir şekilde işaret eder. Kur'an'ın yine Kur'an'da onlarca ismi vardır. Bunların en başındaki isim Kur'andır. Onun dışında Furkan Kur'an'ın isimlerindendir. Mülk sure e, Furkan suresinde Adıyla ile müsemma Tebarakellezi nezzel ala abdihi le yekuna lil alamin nezira diye buyururken Rabbimiz yani kulu Muhammed'e uyarıcı olması için Furkan'ı kendisine indiren Rabb'inin şanı ne kadar yücedir diye buyrulurken Furkan Suresi'nin başında onun isimlerinden birisi olarak Furkan isminin orada da geçtiğini görürüz. Bunun dışında Bakara Suresi'nin hemen ikinci ayetinde Zalikel kitabu la raybe fihim. denilerek Kur'an'ın isimlerinden birisinin de kitap olduğu e, ayetlerde açıkça bildirilir. Kitabun enzellahu ileyke mübarakun liyeddebberu ayati ve liyedezekkera ulul elbab diye sahab suresinde 29. ayetinde de e, insanlar ayetlerini tedabbül edip düşünsünler diye bu mübarek kitabı biz sana indirdik denilir. Kitabun enzellahu ileyke mübarakun İfadesiyle de yine kitap tabirine Kur'an'da bu şekliyle ayetlerde işaret edildiğini görürüz sevgili hocalarım, kardeşlerim. Bunun dışında Kur'an'ın isimlerinden birisi zikirdir. Zikir yani hatırlatma yapan, uyaran, ikaz eden gibi anlamlarda da kullanılır. Mevlamız kendisine bu ismi veriyor Kur'an'ın. Onlarca ayette geçer. Mesela, inna نَحْنُ نَزَّنَّ ve inna lehu le hafizun zikri biz indirdik biz. Onun koruyucusu biziz diye Rabbimiz buyurur. Defalarca inna nahnu nezzelna denilerek biz, biz, biz ifadesiyle buna ayetlerde işaret edildiğini bizler görmüş olmaktayız. Evet, Kur'an'ın isimlerinden birisi de zikirdir. Ki ben şu ayeti çok önemserim. Çok vurgulayıcı bir ayettir. Zuhruf suresinde geçer. Ayeti kerimeyi e efen bu ankumu zikra safhan en kuntum kavmen muslifin yani sahi siz muslif bir toplum olduğunuz diye size bu zikri indirmekten yüz mü çeke, çevirecektik denilerek efen nadri bu yani efen nasrifu gibi anlaşılır Nadri bu ankumu zikra safhan yani i'razan tüm kavmen müsrifin sizler taşkın bir millet oldunuz diye yani size bu zikri indirmeyecek incirmeyecek diye Rabbimiz buna böyle işaret eder yani zikriyle bağlantılı tezkira ifadesi Kur'an'da geçer mesela tezkira Kur'an'ın isimlerinden birisi olarak buna da böyle bir işaret edildiğini söylemiş olalım bunların dışında Hablullah diye isim var Allah'ın ismi ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'de yer alır vuska yine Kur'an'ın isimlerindendir hadi hidayet eden Kur'an'ın sıfatlarından olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alır bütün bu isimleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'in bizim alimlerimiz sevgili kardeşlerim, değerli dostlar sevgili hocalarım şöyle tanımlarlar Kur'an Allah tarafından Peygamber Aleyhisselam'a 23 senelik zaman dilimi içerisinde ayet, ayet, süre, süre, nazil olmuş olan, okunmasıyla ibadet edilen, el bir bitilaveti. E, bir saniye. Hocam. Abim ben seni arayacağım. Şimdi dersteyim, tamam. tamam. Arayacağım, tamam. E, Allah tarafından Peygamber Aleyhisselam'a 23 senelik zaman dilimi içerisinde, ayet, ayet, sure süre, süre Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle son bulacak şekilde indirilmiş olan okunmasıyla ibadet edilen ki alimler bunun üzerinde durur El-Muta'abbedu bitilaveti okunmasıyla ibadet edilen Allah'ın son muciz kelamıdır diye alimlerimiz Kur'an'ı böyle tarif etmişler sevgili kardeşlerim. Bu tanımı biraz açacak olursak bugün biraz genel bir ders yapmak istiyorum. Genel manada bir Kur'an'ı size yani bildiğiniz şeyler belki ama çoğunuzun ama bazı şeyleri sizlere hatırlatmak istiyorum. Ondan sonra da yöntem olarak yani hocalarımızın, arkadaşlarımızın durumuna göre e, daha önce yaptığımız farklı yerlerde yaptığımız ya yönteme uygun olarak yani birinci cüzden itibaren otuzuncu cüze kadar bunu e, her hafta dediğimiz üzere yani beş altı sayfayı siz hocalarımız okuyarak biz de sizlerden istifade etmek suretiyle bunu böyle devam ettirmeyi belki düşünebiliriz ya da nüzul sırasını dikkate alarak takip edebiliriz. Artık bunu belki sizlerle birlikte tartışarak, istişare ederek inşallah e, kararımızı vermiş oluruz. Bugün bir genel bir, ben hem bir profili görelim hem de bir mukaddeme olsun diye bugün böyle yapmış olacağım hocam. Kur'an'ın bir tanımını yaptık. Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Muhammed Aleyhisselam'a 23 senede ayet ayet süre süre nazil olmuş olan dedik. Allah tarafından geldi Kur'an. Kur'an'ın Allah tarafından peygambere gelişiyle alakalı son zamanlarda da vahyin peygambere gelişi ile ilgili olarak bazı efendim e, akademisyenler bazı efendim bu alanla ilgilenen arkadaşlar da farklı yorumların, aykırı yorumların yapıldığını biliyoruz. Sevgili hocalarım bununla alakalı üç tane görüş var. Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam'la peygamberimize gelen Kur'an'ın konusunda üç görüş var kaynaklarımızda Cebrail leh mahfuzdan Kur'an'ı olduğu gibi aldı, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kalbine, gönlüne, zihnine Kur'an'ı olduğu gibi aktardı bu aktarma esnasında Cebrail'in bir dahli olmadı Peygamber'in bir dahli, müdahalesi, katkısı en ufak bir katkısı, bir kelime bile katkısı olmadı bu cumhurun görüşü hocam Allah'tan olduğu gibi aldı aynen peygambere aktardı bu birinci görüş ikinci görüş hocam Peygamber Cebrail Aleyhisselam Kur'an'ı aldı anladı ve bunu Arapçaya kendisi aktardı bununla alakalı birkaç ayette innehu leqavlu rasulin kerim o de değerli bir elçinin sözüdür ifadesiyle Cebrail Aleyhisselam'a belki bir işaret var bir başka ayet var bu, bu anlamda efendim Hakk'a suresinde miydi? E, zaten oraya geldi de. Ma'ariz suresinde şöyle geçiyor. İnnehu le kavlu rasulün kerim ve ma huve bi kavli şair galilem ma tu'minun ve la bi kahim galilem ma tezekkerun buyuruyor Mevlamız ayeti kerimesinde. Ma'ariz suresi 37'den 40'a kadarlık kısımda buna işaret ediyor. İfadeler şöyle İnnehu le kavlu rasulün kerim Değerli bir elçinin sözüdür. Bu elçi derken Cebrail mi, Peygamberimiz mi kastediliyor? Evet şöyle bir olaya bakmak lazım. Sevgili hocalarım, kardeşlerim, Kur'an sevdalıları, Kur'an dostları, Mekkeli kafirler Kur'an'ın Peygamber'e şeytanlar tarafından aktarıldığına inanıyordu. Çünkü her kahinin, her medyumun o toplumda bir cini vardı. Bu cinle irtibatı olabiliyor idi. Bu manada Peygamberimize, Peygamberimizi bir, bir, bir kahin gibi düşünüyorlar. Bir saniye bir arayan var. Alo, alo. İyi akşamlar. Ha, abim benim. ha buyur. Ee, şu anda dersleyim de ben size arasam olur mu? Sesin gelmiyor abim benim. Evet. tamam oğlum peki tamam sağ olsun. şimdi hocam Mekkeli kafirler Kur'an'ın peygambere cinler tarafından aktarıldığına inanıyor idi tıpkı kendi kahinlerinin medyumlarının da cini vardı öyle bir algıyla onlar da Muhammed Aleyhisselam'a da onun cininin ya da şeytanının Kur'an'ı ya da ona ona ilham ettiğini, fısıldadığını e, Söylüyorlar idi Nitekim bir ara Vahiy kesilince Peygamber'e senin şeytanın Seni bıraktı, seni terk etti Demişler idi de Duha suresi bunun üzerine inmişti Mâ vedda'ike bu ve akala <gülüyor> kalâ Rabbin sana darılmadı Seni terk etmedi diye Bu şekilde peygamberimizin efendim, Kendisine yapılan suçlamaya Allah öyle cevap vermişti de sahabeyi heyecanlandıran bu durum karşısında Allahu Ekber diye onların tekbir getirdiği nakledilir ve onun için sünnet olmuştur. Duha suresinden sonra tekbir getirmek buradan kalmıştır kardeşlerim. Dolayısıyla şeytanlar tarafından Kur'an'ın indirilmediğine bir vurgu olmak adına bu Kur'an'ın şeytan sözü olmadığını Allah sözü olduğunu Kerim değerli bir elçinin sözüdür. Şeytanların buna gücü yetmez bağlamında bir açıklama sadedinde ayette bunun yer aldığını görüyoruz. Nitekim bunun ele alındığı bir ayette fala uksü bi mevâkı'in yıldızların yörüngelerine olduğu konuşlandığı yerlere yemin olsun ki ve inne azim şöyle buyrulur devamında inne hu'l kerim o kuran çok değerli efendim o değerli bir e, kitaptır kurandır. Pey kitabın meknunu korunmuş bir kitapta yani levh-i mahfuzda yer alan bir e, Kur'andır. La yemesuhu o levh-i mahfuzdan Kur'an'ın bulunduğu yere dokunamaz, yaklaşamaz, oraya giremez illel mutahharun ancak mutahhar olanlar, temiz olanlar yaratılıştan o temizliği efendim bünyesinde bulunduran varlıklar ancak oraya dokunabilir. Yani melekler ancak oraya dokunabilir demiştir mutahhar kelimesinin iki anlamı vardır arkadaşlarım. İki anlamı var. Birisi yani insan için belki düşünülmüş olabilir. İkincisi de orada kastedilen melekler dedenmiştir. Bunun melekler olduğunu biz Abese suresinde de görüyoruz. Yani mutahhara <gülüyor> denilirken buna bir vurgunun orada da yapıldığını görüyoruz. Yani şunu ifade edelim. Devamını da okuyarak isterseniz söyleyelim. Lâ yemesu illel mutahharun mutahhar olanlardan başkası oraya dokunamaz. Tenzilun min rabbil alemin alemlerin Rabb'ından bu Kur'an indirilmiştir diye Rabbimiz ayette buna işaret buyuruyor. Kardeşlerim Kur'an Allah tarafından indiğini onlarca ayetinde ifade eder. Mesela Kur'an'ın şeytan sözü olmadığının bir işareti olarak bir başka ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Nerede geçiyor bu? Şu A'raf suresinde geçiyor. Orada da ifade aynen şöyle e, e, açabilirsem. Vama bir işşe yatiyim. Onu şeytanlar indirmedi. Vama yındagi iluhum vama yastatiyum. Yani ona ne onların güçleri yeter. E, bu onlara yaraşmaz. Hem de onların buna güçleri yetmez diye ayet-i kerimenin numarasını vereyim. Şu ara 210, 211, 212'de şeytanların buna güçlerinin yetmediğini bu işe onların zaten uygun olmadığını Mevlamız ifade buyurur. Yani şimdi demin bir şey söylemiştim. Vahyin peygambere inişiyle alakalı üç ihtimal var. Birincisi olduğu gibi Cebrail aldı, aktardı. Dahli müdahalesi yok. İkincisi Cebrail aldı. Onu kendisi peygambere Peygamber, Cebrail kendisi Arapçaya çevirerek aktardı. Üçüncü görüş ise Gebrail aynen bunu aldı. Peygamberin kalbine mana olarak verdi. Peygamber de bunu kendi toplumuna kendi çabasıyla katkısıyla aktarmış oldu. Yalnız bu üçüncü görüşte Peygamberin Kur'an'ın içindeki ayetlere pasaj olarak yorum olarak, anlam olarak, kelime olarak bir şeyler katmış değildir yani. Yani Kur'an peygambere inmiş olan Kur'an'ı peygamber Arapçaya aktarırken, üçüncü görüşe göre eğer Cebrail peygamberin kalbine manasını aktardı da, peygamber de bu manaları o topluma kendi çabasıyla, bildiği Arapça bilgisiyle aktardı derseniz bu durumda peygamberin sözü olmuş olur. Bu durumda az önceki ayetlerdeki kavlu Resulün Kerimi peygamber sözüne uygundur diye belki kabul edebilirsiniz. Yalnız burada bir şey daha söyleyeyim bunu söyleyenler şunu dememiştir bugün söyleyenler gibi Kur'an-ı Kerim'in bir takım temel ilkeleri vardır yüce ali ilkeleri vardır bu yüce ilkeler bağlamında Kur'an adil olun dürüst olun Allah vardır ona şirk koşmayın kıyamet gelecek gibi konularla alakalı üst ilkeler bağlamında Kur'an bunları Allah tarafından peygamber almıştır onun dışındaki şeyleri peygamber kendisi kendi kendine yorumlayarak o topluma aktarmıştır gibi bir görüşü dillendiriyorlar. Bunu söyleyen İslam tarihinde Müslümanların hayatında hiç kimse olmamıştır. Onu bilmenizi istiyorum. Bu manada Rabbimiz buyurur ki: "Vala takavvala aleyna ba'del akavil." Bizim demediklerimizi, kabul dediğimiz, birinden demediği şeyleri onun adına söylemek anlamında. Eğer o peygamber bazı şeyleri isnat edeydi bize, o zaman biz onun Gücünü elinden alırdık. Biz onu yakalardık ve onun damarını keserdik. Onu efendim ayeti kerimeyi aç vereyim. bil yemin بِالْيَمِنْ ثُمَّ لَقَطَانَا مِنْهُ الْوَتِينَ diyerek Rabbimiz onu güçsüz bırakacağını ve bundan dolayı güç ve kuvvetini elinden alarak onu can damarından keserek bu manada Allah'a attığı iftira karşısında ona bu fırsatın verilmeyeceğini Mevlamız Meari Suresinin 44'den 47'ye kadarlık kısmında buna işaret ediyor. Özetle sevgili kardeşlerim benim ne anlatıyorsunuz hocam oku okut programında bugün Kur'an'ı genel hatlarıyla sizlere tanıtmaya çalışıyoruz bildiğiniz kelamı bir de bizden dinlemiş oluyorsunuz. Kur'an kendisini nasıl tanıtıyor onunla alakalı bazı şeyleri gerçekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Az önce bir ayet okumuştum bu deminki konuyla alakalı Kur'an'ın isimlerinden birisi zikirdi demiştim. O zikri biz indirdik, onun koruyucusu bizi derken Mevlamız neye işaret ediyor aslında biliyor musunuz? Levh-i Mahfuz'dan Peygamberimize Kur'an gelinceye kadar bu geliş sürecinde asla şeytanların buna asla bir katkısı, müdahalesi asla olmamıştır. Vahyin korunmuşluğuna gölge düşürecek hiçbir hal yaşanmamıştır. Mevlamız burada bunu bize ifade buyuruyor. Hatta şöyle bir ifade geçer orada. Velaka canna fis semai burucen ve zeyyenaha lil Semada burçlar var ettik diyor Hicr suresinde Mevlamız. Bakanlara onu süslü gösterdik. Ve hafiznahu min kulli şeytanir O evrendeki burçları, yıldızları eee kovulmuş şeytandan da muhafıza ettik. Ee, devamındaki ifade işte yine Kur'an'a dönecek. Kur'an'a dönecek. Ee, ayeti açmamda e, mahsur yok. Oradan okumak istiyorum. Ee, İlla men isteraka sem'a. Ancak kim bir hırz, hırsızlık yapmak adına o Kur'an'ın e, vahyin içine müdahale etmeye çalışırsa e, fe etbe'uhu şiha bin mübin apaçık bir alevle ateş onun peşine takılır, onu yok eder diyor. Zaten sevgili kardeşlerim, cin suresinde cinler bir itirafta bul bulunuyorlar. Diyorlar ki ve anna künna nakudu minha magaile <gülüyor> lissem sema kapılarında bizler otururduk İşte işte meleküt aleminde meleklerin konuşmalarından edindiğimiz bazı şeyleri çalmaya çalışırdık. Diyor ki Şimdi kim buna yönelik böyle bir çabaya girişirse, kulak vermeye çalışırsa alevli bir ateş hemen onun peşine takılır diyor. Ya biz şimdi bunu yapamıyoruz diyor. El-An dediği El-An dediği vahyin Hazreti Peygamber'in Risaletinin gelmiş olması olarak ayeti kelimelerde işte bunlara işaret buyurur kardeşlerim. Şunu ifade edelim. Kur'an Allah tarafından peygamberimiz Aleyhisselam'a işte ilahi bir kontrol halinde gelmiştir. Hemen burada bir şey daha bir ayet daha okumak istiyorum. Haç 52. Ve ma arsalna min ve la Hiçbir peygamber ya da nebi ya da rasul yoktur ki illa ida temenna temennayı istemek, arzu etmek ya da okumak manası da verilir. Vahiy adına bir şey okuduğu zaman diyelim. Alkas fi ümniyeti, şeytan o peygamberin ya da rasulün okuyuşuna bir müdahalede bulunmaya yelkenmiş olmasın. Sonra ne olur? Teânsakullahu ma yulqish şeytan, Allah şeytanın attığı o şeyi iptal eder, yok eder. Şüme yuhkimullahu ayati sonra ayetini sağlamlaştırır. Bu ne demektir kardeşlerim? Kur'an korunmuştur dedik ya korunmuş kitap peygambere indirildiği anda asla bir parazit asla bir efendim virüs asla böyle bir e, e, vahyin masumiyetini zedeleyecek bir girişim asla söz konusu olmaz çünkü o çok güçlü kuvvetli olan bir melek tarafından indirilmiştir der Mevlamız yani şedidul Necim suresinde güçlü kuvvetli olan bir melek onu ona öğretti. Mesela Der ki devamında mirrah, çok akıllı. Tesevva doğruldu o Cebrail e, ve huwa bil ufuk yüce bir ufuktaydı. Hiram arasında thumma sonra yaklaştı fetedella iyice sarıldı peygambere. Peygamberle Cebrail'in arası o kadar mıydı? Ne kadar mıydı ey Mekkeliler? Teken aka baka iki yay ucu kadardı. Yani onlar bunu kullanırlarmış o toplumda. İki yay ucu kadar peygambere yaklaştı. Sonra fe evha o Cebrail vahyetti, ilham etti. Ona aktardı. Hızlı bilgi olarak aktardı. İla abdihi Allah'ın kuluna ma evha efendim gör ne vahyedilecekse. Dolayısıyla vahyin peygambere gelişi konusunda böyle bir korunmuşluğun olduğunu asla Kardeşlerim, unutmamamız gerekiyor. Cebrail Aleyhisselam'dan peygambere geliş böyle. Vahyin mahiyetini bizler bilmiyoruz arkadaşlar. Ben şunu söylerim. Vahyin nasıllığı, mahiyeti bize kapalıdır. Müteşabihe girer. Ne söylesek boştur. Biz bunu bilmediğimiz için sadece iman etmiş olarak Kur'an Mevlamız'dan bize gelen bir vahidir. Nasıllığını detaylarını biz bilmeyiz. Allah'ın Resulüne onun efendim idrakine uygun bir şekilde aktarmasıyla gerçekleşmiştir. Bunu der bunu söyleriz. O kadar yani. Başka bir şey dememiz bizim mümkün değildir. oryantalistler batılı şarkiyatçılar, Kur'an'la, İslam'la son dinle ilgilenen oryantalistler bu noktada peygamberin hezeyanlar savurduğunu, kafasından kendisinin söylediğini ya da Tevrat, İncil gibi yerlerden bir takım aşırmalarla bu Kur'an'ı inşa ettiğini falan söylerler ama biz buna asla itibar edemeyiz. Biz çünkü bu Kur'an'a iman edenlerdeniz. Kitaplara inandığımız gibi son kitap Kur'an'a da bu şekilde inanmış bir efendim muahitler inanmışlar olarak bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Evet. Peygamber aleyhisselam o Kur'an-ı Kerim 23 seneden hazır olmuştur. 23 senelik zaman dilimi içerisinde gece inmiştir, gündüz inmiştir, yazın inmiştir, kışın inmiştir, uykuda inmiştir, gecenin, seherin başında inmiştir. Ama 23 senelik zaman diliminde vahyin inişi böyle gelmiştir. Şunu bilelim ki, peygamberin canı çekince vahiy gelmemiştir. Onun isteğine uygun olarak Cebrail inmemiştir bir ayet var. Ya Cebrail diyor, keşke diyor daha sık gelsen demiş Peygamberimiz'e, Peygamberimiz Cebrail'e biliyor musunuz arkadaşlar? Ya niye daha fazla gelmiyorsun deyince şu ayeti kerime bunun üzerine inmiştir sevgili kardeşlerim, hocalarım. Akıyorum şu anda 39 kişi oldu. Yani bu hoca ne satıyor, ne söylüyor, nelerden bahsediyor diye eee Dinliyorsunuz ama inşallah sizleri mahcup etmeyiz. Sevgili hocalarım Kur'an'ı bugün sizlere oku, oku programında oku okut muydu bilmiyorum Abdullah hocam. Oku okut derneği hocam. Oku okut derneğimizin ha. efendim hizmetlerinden birisi olarak Meccanen Liveç Hillah sizlere e, okunması gereken en temel kitabı bütün kitaplar tek bir kitabın anlaşılması içindir denilir ya ondan değilse ilahi kelama ulaşmaya bir basamak olması adına sizlerle Rabbimiz'in kelamı üzerine inşallah haftada bir, bir araya geleceğiz ve ilahi kelamı bu süreç içerisinde birlikte inşallah terennüm etmeye çalışacağız. Siz de bir hafta içerisinde çalışacaksınız. Her hafta bir cüzü şayet eğer tekrar edersek bir cüzü başından sonuna okuyacak olursak bir haftada biz büyük bir mesafe Mesela önümüzdeki hafta birinci cüze, eğer sonuna kadar çalışırsanız, kırık maal şeklinde de gidebiliriz. Ya bu kırık <gülüyor> maal alakalı Hamdi Yazır'ın maali başta olmak üzere, Hayret Vakfı'nın var, efendim, e, başka efendim e, tamam. e, kimlerin var, Sıtkı Güllen'in var, iki cilt, Abdülvahap Öztürk'ün var, tek cilt ama biraz kalın, Hamdi Yazır'ınki de olur, başkaları da olur, ben sizlere pdf'lerini aktarabilirim. Uygun olan birisini tekrar ederek Takip ederek yapabilirsiniz Kur'an kelimelerinin Ben Kelim, kelimatul Kur'an'ı Sizlere inşallah aktarırım Arapçası bir seviyede olan Hocalarımız, arkadaşlarımız da Oradan inşallah Yani Kur'an'ın kelamını Rabbimizin kelamını Öğrenirken Arapçayı da bu arada Belki daha bir Mesafe kat etmek suretiyle Okumaya inşallah onlar böylece e, ulaşmış olabilirler diye ben düşünüyorum. Biz bu dersimizi yüksek lisansla ve doktorada öğrencilerimize, hocalarımıza tatbik ettik. Faydasını da gördük. Nitekim şu anda ben bazı bizim yüksek lisans öğrencilerinden de bazılarının e, isimlerini görür gibiyim. E, i̇nşallah bereket olur arkadaşlar. Bunu böyle devam ettirelim deriz. Bugün şu anda Kur'an'ı genel hatlarıyla sizlere anlatmaya, okumaya çalışıyorum. Abdullah hocam süremiz var mı? Hocam süremiz var, yarım saatimiz var. Çok güzel gidiyor değerli hocam. Siz kaynakları, meali ve Arapçasını da bana gönderirseniz web sayfasına ekleriz dersin web sayfasına. Hem onları görürler hem de bugünkü ders kaydında oraya eklemiş oluruz. Hocam inşallah ben onu sizlerle istişare edeyim. Arkadaşı bir kimler olduğunu, hangi seviyede olduklarını, yani lise seviyesi mi, ilahiyat seviyesi mi? bizim diğer programda bir sürü vaiz vardı ha, ne işiniz var burada dedim onlara ama hocam diyor biz ilahi kelamla buluşmak istiyoruz eyvallah dedik 39 kişiyle başladık 29-30 kişi hep devam ettiler bunu bırakmadılar biz burada bir vesileyiz hocam İnşallah bu vesileyle onlar Rabbimiz'in kelamıyla şu anda her grupta her cemaatte her vakıfta her dernekte bir Kur'an okumaları var bu Kur'an okumalarını eyvallah bizim fakültelerde de bazı öğrenci grupları kendi aralarında yapıyorlar. Ben onlara geçen şunu söyledim. Yapın ama bir efendim işi bilen, uzman olan, en azından size göre daha bir tecrübeli olan hocalarınızın riyasetinde, başkanlığında yaparsanız daha güzel olur. Daha bir sağlıklı olur. Yoksa Kur'an-ı Kerim'i salt maldan okumak, burada bizden çok iyi olan hocalarımız var, onlar daha iyi biriler. Salt mal okumak tehlikelidir. Sıkıntılıdır. Her aradığını Kur'an'da bulamayınca da Kur'an'a olan sevgisi bile azalabilir. Ya bu Kur'an'dan da ben çok şey var zannediyordum. Böyle her şey de geçmiyor. Namazın zekatları yok, haccın detayları yok. Falan ki yok, bu yok. Zekatın misabı yok. Yani bu yokları çoğaltabilir. Ama Kur'an'ı Allah'ın bize e, genel ilkeler olarak bildirdiği ilahi kelam olarak bu Kur'an'ı peygamberin tefsir ettiğini, Kur'an'ın detaylı üzerinde durmadığı, mücmel bıraktığı konularda Efendimiz Aleyhisselam'ın bunları beyan edici göreviyle bunları açıkladığını bilirse, o zaman elbette ki daha sağlıklı bir zeminde Rabb'imizin kelamını anlamış olur. kardeşlerin bir ayet var. Önemlidir. Kıyamet gününü Rabb'imiz Kur'an'ında anlatırken ümmetini Allah'a şikayet edecekmiş. Diyecekmiş ki vakala Rasulü Ya Rabbi, inne kâmi takadı hadar Kur'anı mehkûra. Ya Rabbi benim kâmin Kur'anı mehkûr bıraktı, me'truk bıraktı diyecekmiş. İbn Teymiyö öyle der. Menlem yakra ol Kur'anı fakat hecara. Kur'an okumayan onu terk etmiş demektir. Veman kara al Kur'anı veman yeteder bar maanihi fakat hecara. Kur'an okudu ama anlamını düşünmedi. O da terk etmiş demektir. Üçüncü şık. Kim Kur'an'ı okur? Ve men gara'a'l-Kur'an ve tedebber ma'anih manasıyla düşünür ama ve len ya'mel bima fih fakat hecera. Anladı ama hayatına tatbik etmediyse o da Kur'an'ı terk etmiş demektir diye Rabbim, yani e, İbn-i Teymiye'nin Kur'an'dan süzülmüş Efendimiz'in sünnetinden süzülmüş bu sözleri aslında çok manidardır, çok önemlidir. Onu da ifade etmiş olalım. Arkadaşlar Dedik ki Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselam'a 23 senede indi. Kur'an inişinde bir süreç vardır. Mekke'de inenine Mekki, Medine'de inenine Medeni Deniz. Bizim Mekki ayetleri anlamada tarihsel arka planını bilmemiz önemlidir. Medine döneminde inen arka planıyla alakalı da illaki Medine döneminin şartlarını bilmemiz de önemlidir arkadaşlar. Tarihsel koşullarını bilirseniz ayeti anlarsınız. Bir misal vereyim. Ben şimdi okusam, bazı arkadaşlarıma sorsam ee, efendim onlar da bunun bununla alakalı bazı şeyleri göreceklerdir. Pek sınıflarda da söylediğim bir örnek ayet. Ya beni âdeme kudu zînetekum inde kulli mescidin ve kullu veşrebü vela tüsrifü. Ey Ademoğlu! mescitlere girdiğiniz zaman ziynetlerinizi üzerinize alınız. Yayınız, içiniz israf etmeyiniz. Ayetinin arka planında ne var? Mekkeli kafirlerin Kabe'yi çıplak tav tavaf etmesine dair dini tahrif eden anlayışları var. ayet onların bu durumunu izah için bize elbette ki diyor ki ey Mekkeli kafirler babanız Adem ile Havva'yı atanız Adem ile Havva'yı bir yanlışa meyletmeleri yüzünden onlara ait yerlerini gösteren böyle bir süreç onlara şeytan tarafından yaşatıldı siz de aynı hatayı tekrar ederek kafanızdan din uydurmayın kafanızdan dinle alakalı bir takım sapkınlıklar içerisine girmeyin ne yapın ilahi kelam ilahi kelamın dediği gibi üzerinize ziynetlerinizi alınız ziynetlerinizi alınız demek güzel elbiseler giyiniz gibi anlamlara gelebilir ama kastedilen setre avrettir arkadaşlar onunla alakalı bir açıklamayı biz burada görmüş oluyoruz ben sizlere bunlarla alakalı onlarca misal verelim ama en çarpıcı misal bu olduğu için söylüyorum. Birkaç maddeyle işi özetlemek istiyorum. Rabbimizin kelamını anlamaya girişen bir Müslüman, bir Müslüman kardeş, neleri öne alması lazım? Madde bir. Arapçayı bilecek. Bu gayretin içerisinde olacak. Kur'an Arapçası çok zor değildir. Kur'an-ı Kerim'de bilinmeyen kelimeler belki 2000, belki 2500'dür. Bu kelimeleri bildiğinizde kelimenin ilk geçtiği yerdeki kelimenin o efendim ki ben bununla alakalı bir size Kur'an Arapçalarına Arapçası denilen bir kitabı sizlere Abdullah hocam e, vasıtasıyla aktaracağım. Onu bir okumanızı istiyorum. Hocam fiil vardır fail vardır mef'ulu vardır. Yani yüklemi öznesi tümlecini bildiğiniz zaman kabaca anlarsınız ki bu cümle fiil cümlesidir. Ya da isim cümlesidir, müptelası haberi vardır. Ama bunun sıfatları vardır, temyizi vardır, şunu vardır, bunu vardır. Bunlar işin biraz detayıdır. İlahi kelamı da biraz uğraştığınız zaman az Arapça ile bile rahatlıkla anlayabileceğiniz yerler vardır. Bazen zorluk çekeceğiniz yerler de vardır. Ben hiç unutmuyorum hafızlık yaptığımız yıllarda yaşımız 12. Bir ayeti şöyle okurken onun manasını verince havalara giredik. İzgâle Yusuf'u, hani Yusuf demişti li ebihi babasına, ya abete ey babacığım, inni râitü ben gördüm, ahada da on 11 kevke ben yıldız, ve şemse vel gamer, güneş ve ay, râituhum onları gördüm rüyamda, li sacidin bana secde ediyordu, bunun anlamını dili verince havalara girmiştik, ya ne güzel bak ayetlerin manasını biliyoruz diye onun için sevgili kardeşlerim birçok kitabı biliyorsunuz ama Rabbimiz'in kelamıyla buluşmak açısından bu önemli onun içinde sizlerden ricamız Arapçaya yönelik Gramer bilgimizi bir tekrar edelim Ve Bundan sonra Tabi ki Kur'an'ı anlamanın Ön koşulları olarak bilmemiz Gereken bazı maddeler var Bir, bir tefsir usulü okumamız lazım Yani teknik bilgiye Sahip olmamız lazım, ne demek bu Yani hocam Kur'an tarihini Bir okumak lazım, nasihini Mensuhunu, muhkemini, müteşabihini vücubunu ve zairini, haribül Kur'an'ını, müşkülül Kur'an'ını, fedailül Kur'an'ını vesair vesair. Hurufun mukattasını. Yani Kur'an'ı anlamaya yardımcı olan ilimleri bilmek lazım. Yani özeti, usulünü bilmek lazım hocam. Çorba yapmanın bir usulü vardır. Onu servis etmenin bir usulü vardır. Çorbanın yemekteki mukaddimi olarak başlangıçta yenilen bir yeri vardır. Yani bir çorbanın bile pişirilmesinden yenilmesine kadar usulü olur da Rabbimiz'in kelamını okurken, onu anlamaya çalışırken bir usul olmaz olur mu? Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bize bazı hocalarımız maalesef fakültelerde yani tefsir usulü adına yazılanlar Kur'an'ı anlamama usulü şeklinde onu zorlaştıran şeylerdir diye onlar biraz abartarak bunu söylerdi. Bu doğru değil hocam, bu yanlış hocam bizim usul bilmemiz önemlidir. Usulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir eskiler. Yani ilahi kelama da bu anlamda bizim o ölçüde bu usule riayet ederek varmamız lazım gelir. Vahyin ilk şahitleri, sahabilere baktığınız zaman onlar biraz bizim gibi okumamışlar sevgili hocalarım. Nasıl okumuşlar? Hocam, şöyle diyor Abdullah İbni Mesud. Kur'an'la ameli biz beraber götürdük. Yani bir ayeti aldık, okuduk, anladık, bir sonraki ayete geçtik diyor. Onlar bizim gibi değil. Onlar bunu biliyorlardı. Hayata tatbik edip bir başka on ayeti geçmek suretiyle bir öğrenme, Kur'an öğrenme yöntemini takip etmişler idi. Biz bu anlamda onlara göre nispeten şanslıyız. Neden? Çünkü artık ilahi kelam tamamlanmış. Ama onların döneminde sürekli ayetler iniyordu. Onlara heyecan veriyordu. Onları mahzun ediyordu. Onları korkutuyordu. Onları üzüyordu. Onlar ayetlerle şoklanıyordu icabında. Biz onları bu manada örnek alacağız. Bakınız Hazreti Ömer'i öyle anlatırlar. Ee, Hazreti Ömer'i öyle anlatırlar. Bakara suresine 12 senesini vermiş. Abdullah İbni Ömer onun oğlu da 8 seneye ayırmış Bakara suresine. Yani bu da neyi gösterir? Sindirerek okumak başka bir şey. Biz şimdi bu dersimizde inşallah haftada bir güzü biz okuyabiliriz. Yani elimizde imkanları var. Bir güzü okumak, sırf salt malinden okumak belki başlangıçta zor gelir ama zaman içerisinde alışırsanız bu size zor gelmeyecektir. Onu da ifade etmiş olayım. Hocam Kur'an okurken Arapça önemli. Birisi sormuş İrablı Kur'an. İrablı Kur'an elbette ki bizim dersimiz Arapça olmadığı için hocam Arapça ile alakalı bir e, Arapça öğret öğrenimine ait bir durum olmadığı için İrablı Kur'anla alakalı bir sizlere kitap öneririz, hedefesini gönderebiliriz ama işte eee inne o kimseler ki kefaru kafirler işte e, sevabı, kelime kelime ne dediler şunu dediler ne zaman dediler neyi dediler diye böyle detaylı böyle bir şey burada yapmamız biraz zor gözüküyor hocalarım onu ifade etmiş olayım. İlahi kelamı okurken benim sevgili kardeşlerim bir temel bir ilkemiz daha var. Usül dedik o dediğimiz şey de şu Kur'an'ı kendi bütünlüğü içerisinde okumamız lazım gelir. Bütünlük çok önemlidir hocam hep örnek verdiğim misallerden birisini söylüyorum. Bütünlük deyince mesela, bir ayette Mevlamız bir şeyden bahseder. O ayetle alakalı başka ayette onu tamamlayan başka bir husustan bahseder. Bir başka ayette onu tamamlayan bir başka unsurdan bahseder. Yani bunların hepsini dikkate aldığımızda zaten şunu görürsünüz. Kur'an kısmen kendisini tefsir eder. Yani Maliki Yevmuddin, din gününün Maliki Din gününün maliki deyince acaba din günü nedire Bakarsanız infitar suresinin 16'da, 17, 18, 19'da vama adına kema' din günün ne oldu? Sen nereden bileceksin? Sun vama Sonra sana din günün ne oldu? Ne bildirdi? O gün nasıl bir gün biliyor musun? Yomela temliku nefsinli nefsin şeyam, hiçbir nefsin başkasına malik olamadığı gündür der Mevlamız Kıyamet günüymüş din günü. Kur'an din gününün ne olduğunu bize Fatiha Suresi'ndeki ayette ne din gününü dua eden bir cümlecik o müminlerin duası olarak ifade ederken biz İnfitar Suresi'nde bunun anlamını görürüz. Yine Fatiha'da ihtina sıratal mustakim selatel lezine en'am taalihimden kendilerine nimet kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna bizi ulaştırdır. Onları da biz Nisa suresi 69'a görürüz. Ne diyor orada? "Ve men yutii'allaha ver kim Allah va Resul'e ederse fe ulaike işte onlar ma'alledina en amallahu aleyhim." Allah'ın kendilerine nimetlendirdiği kimselerle beraberdir. Kimdir onlar? "Minen nebiyin, vasittikin ve şuhada ve's-salihin." Nebilerden, sıddıklardan, şehitlerden, salihlerden oluşan güzel o arkadaşlarla onları beraber kılacaktır buyuruyor. Bakınız, Fatiha'nın 5. 6. ayetlerinde nimet verilen kimselerin kim olduğunu İsa <gülüyor> Sûreti 69'da görmüş olmaktayız hocam. Özetle Kur'an kendisini tefsir eder. Kur'an'ın detay vermediği konularda peygamber devreye girer. Bir örnek daha vereyim. Tefsir eder, aklıma geldi. Hep sık kullanılan bir ayettir. 82 en'am onlar iman ettiler. Alladine amunu su imanıhum bir zulmin imanlarına zulüm karıştırmadılar üla ikela em işte kıyamet günü onlar güvende olacaklardır ve üla ikohumul onlar hidayeti bulmuş kimselerdir. Bu ayet inince saha birer diz çöktüler. İmanlarına zulüm karıştırmayan kimseler yarası olarlar. Bu çok zor. Hepimizde bir zulüm vardır, haksızlık vardır aşkınlık vardır. Yanlış yaparız diye böyle deyince oradaki kastedilen zulüm diyor peygamber. Lokman'ın yavrusuna nasihatinde zikredilen zulümdür. Ya buna ya lafiflik billah 13. ayet Lokman suresi. Yavrucuğum Allah'a ortak koşma. İnne şirke le zulmun azim. Şirk büyük bir zulümdür diyor. özetle arkadaşlar Kur'an'ı kendi bütünlüğü içerisinde anlamamız lazım. Kur'an'ı okursanız bir yerde kapalı olan husus başka bir yerde izah edilip açıklanmıştır. Buna da dikkat etmemiz lazım. Ayetlerde izah edilmeyen konularda peygamberi devre dışı bırakmak en büyük sakatlıklardan birisidir. Bugün Kur'an'ı yün dediğimiz bazı ekoller var. Bize Kur'an yeter diyenler var. Bize tek kaynak gelmiştir. O da Kur'an'dır deyip bu anlamda Kur'an'ın yüceliğini vurgularken bir şeyi ıskalayan peygamberin işlevini, peygamberin görevini, peygamberin tedyin görevini açıklayıcı olma misyonunu göz ardı ederek Kur'an'ı okumaya çalışanlar var. Bu da doğru değil hocalarım. Onun için peygamberin sünnetinde Kur'an'ın kapalı kalan konularını açıklayan ayetleri de bizim mutlaka dikkate almamız lazım. Bugün derste söyledik. Ayet açık. Yarın cuma Ya yüle zinamunu izanudiyeli salatimin yuvmul cüm'ati fes'av ilâ zikrullah ve darul beyn Cuma gün Allah'ın zikrine çağırdığınız zaman alışverişi bırakın Allah'ın zikretmeye Cuma namazına koşun. Hocam bu ayet mutlaktır. Bu ayete göre kadınlar, yolcular, hastalar, köleler, çocuklar İhtiyarlar herkes camiye gelmek zorunda. Ama Peygamber'in açıklamalarına baktığınız zaman hocam kadınlara izin verilmiş, yolculara izin verilmiş, çocuklara, hastalara ver hasıl. Ülucana ermek erginin çağ dediğimiz hadise var. Buna dair açıklamaları görüyoruz. Onun için yani Peygamber'i göz ardı etmek olmaz. Ne yaptı o zaman hocam? Peygamber Kur'an'daki mutlak ifadeyi takyit etti. Ne demek bu? kayıt altına aldı. Ayette bütün geneli kuşatan, bütün herkese sanki farzmış gibi algılanabilecek bu tür yerlerde peygamber izah yapıyor, açıklama yapıyor. Bize onun öyle olmaması gerektiğini ifade ederek bize bu anlamda öğreticilik görevini yapıyor. Peygamber diyor ki mesela haçla alakalı Huzu anni menasikeküm Haccin menasikini benden alın. Hocam şimdi Kur'an'ı çok iyi bilen bir hocamız var. ilahiyatlardan birinde. Hacca gitmiş. Sevgili hocalarım, kardeşlerim benim. Şeytan taşlamayı yaptınız. Yapmıyor. Niye yapmıyorsunuz hocam? Kur'an'da öyle bir şey yoktur. Diyor. Bu Kur'an'ın ruhuna aykırı. Allah'ım yarabbim. Kur'an'da mikat mahalli var mı sevgili hocam? Olsa da sorsak kendisine. Kur'an'da ne demek mikat mahalli? İhrama girerken Kabe'ye varmadan, harem bölgesine varmadan ihrama girme yerleri vardır. Oralardan ihrama girilir. Bu Kur'an'da geçmez. Peki hocam, yedi defa dönmek Kur'an'da var mı? Geçmez. Hacerül ül başlanacak diye bir şey var mı? Kur'an'da geçmez. Hocam bunların çoğu Kur'an'da geçmez. Zekatın misabı da geçmez. Namazın rekatları da geçmez. Öğle namazında gizli, yazısı namazında açık okumak geçmez. Bana yine birisi sordu bir genel müdür. Hocam dedi siz ilahiyatçiniz. Evet ilahiyatçiniz. Bir sorum var buyurun hocam. Sayın genel müdürüm buyurun. Ama dedi bana Kur'an'dan cevap vereceksin dedi. Bir de böyle bir kayıt altına alıyor. Önyargıya bak. Soru soruyor ama beni bağlamaya çalışıyor. Tamam varsa Kur'an'da oradan söylerim. Yoksa diyemem dedim. Hocam diyor Cuma günleri diyor biz diyor camiye gidiyoruz. Hoca diyor namaz kıl diyor ama diyor açıktan okuyor diyor Cuma'da. Yani açıktan Elhamdülillahi Rabbil diye hutbeden sonra namaz iki rekat faz kılınır. Sonra kılan kılacağı nafileleri kılar. E şimdi diyor hocam diyor imam açıktan okudu. Cuma günü ama diyor cumartesi bir öğle namazında hoca, iç, hoca içinden okuyor. Bunun diyor Kur'an'dan bana diyor delilini gösterdi. Dedim ki bunun delili de Kur'an'da yoktur ki. Ama Kur'an'da şöyle bir delil var. Ati'u Allah'a ve Ati'u Rasul der Allah. Allah ve Resulüne itaat edin der Allah. Kat kana laqad kana o, o peygamberde sizin için anlayacak güzel örneklik vardır. Model bir şahsiyetlik vardır onda. Kur'an'da bunlar vardır. Ema ata kum o peygamber size neyi verdiyse onu alın. Neden sizi sakındırdıysa ondan da kaçının der. Kur'an'da bunlar vardır. Olmadı hoca dedi be. Cevap veremedim. Dedi. Dedim ki böyle soru olmaz ki. Sen bir kere peygamberin misyonunu, özelliğini, hususiyetini bilmiyorsun. Senin alanın ne? Ziraat. Ya kardeşim ziraatla alakalı, tohumla alakalı. İre kaç verir bir buğday? Onunla alakalı. Ben sana söylerim sen onun cevabını verirsin. Dinle alakalı bana soru soruyorsun. Bana cevap vermeyi de bir bakıma hadsizlik olarak onu da öğretmeye çalışıyorsun. Böyle bir şey olmaz ki sevgili müdürüm, genel müdürüm dedim. Neyse memnun olmadı ama ben de bildiğim doğruları söylemeye çalıştım. Söylemeye çalıştım. Onun için kardeşlerim Peygamber der ki Sallu aytu Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle kılın. Huzu anni Haccin menasikini benden alın der. Bana göre haç yapın der. Ben size zekatla alakalı neyi emretmişsem ona uyacaksınız demiş oluyor Peygamber. Onun için Kur'an'ı anlarken peygamberi devre dışı bırakmak, yoldan savrulmak ve sapmaktır. Bunu da bizim göz ardı etmememiz lazım gelir. Peygamber de demediyse sahabilere bakarız. Onlar da demediyse ondan sonraki bizden önceki dönemlerde Kur'an'ı anlamaya çalışan, gayret eden ülemanın tecrübelerinden istifade ederiz. Mevlamızın kelamındaki isabetli yorumları böylece yakalamaya çalışırız. Son cümlem şey olsun. Yani Kur'an-ı Kerim'de elbette ki İmam de öyle söyler kardeşlerim. Yani Kur'an'ı tefsir etmek sahabenin işi tevil etmek ise sonrakilerin işidir der. Tefsir ayetin murad ilahinin ne ise onu söylemeye tefsir denir. Ama tevil ise birden fazla anlamı varsa bir ayetin o ayetlerden isabetli olana dair müştehidin, müfessilin o kendisine göre isabetle gördüğü anlamı yakalamaya çalışması ve bence ayetin doğru olan manası budur demesine de tevil denir. Onun için mesela e, efendim taberi camiul beyan an tevili ayil Kur'an demiştir. Yani açıklamaların toplamı an tevili ayil Kur'an Kur'an ayetlerini yorumlamada, tevilde yani ölemanın söylediklerinin toplama anlamında böyle bir isim vermiştir. Tefsir ise başka bir şeydir. İmam Maturid'i bundan dolayı Tevilatul Kur'an diye yani tevillerin, yapılan yorumların e, efendim mündemiş olduğu bir kitap anlamında o da bu ismi efendim ifade etmiştir. Bazı alimlerde tefsirle tevhili aynı manada kullandığı için mesela İbni Kesir Tefsirul Kur'an'in azim diye bu ismi onun vermiş olduğunu görmüş olmaktayız. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde kabaca Kur'an'la alakalı Kur'an'a başlayan, onu anlamaya çalışan bir efendim Kur'an talebesinin bilmesi gereken özel bilgileri, önemli bilgileri bu manada bir mukaddimi olarak bu dersimizde görmüş olduk. İnşallah bundan sonraki haftalarda şayet ee, Abdullah Hocam sizden yorumları alır. Şayet isterseniz nüzul sırasına göre. Yok efendim biz Fatiha'dan başlayalım bir birinci cüzden 4-5 sayfa, ikinci cüzden 4-5 sayfa diye bizim okulda yaptığımız usule uygun olarak eğer bir yöntemi takip edecek olursak ben burada tabii ki öğrencilerin seviyesini bilmediğim için bazılarına bu ağır gelebilir. Yani bir cüz bana zor gelir diyen arkadaşımız da çıkar. Efendim Arapça hocalarımız var burada yani onların burada olmasını hala bunlar niye buradadır diye hep canım sıkılıyor ama neyse. Onlardan cesaret biraz da hicap duyarak inşallah pot kırmadan. Abdullah hocam artık işin e, burada e, yöneticisi, moderatör olduğu için ona bir şey demiyoruz. Ben şimdi öğrenci profilini bilmediğim için bugün biraz da onun için genel bir, bu anlamda bir değerlendirme yaptım. Bakayım burada böyle bizim fakültede mezun olan Abdullah hocam, kimseleri görüyorum. Kader Yiğit var. Ee, ben onu sanki tanır gibiyim Van'dan Hakan evet. hocam onun ne işi var burada ee, Van'dan bir hocamız onu görüyorum Fatma Betül'ü gördüm yüksek lisanstan bizim öğrencilerimizden La havle illa billah. Orhan Güngör'ü gördüm zaten yüksek lisansa devam ediyor velhasıl burada bu e, efendim hazırlığının içerisinde e, bizim çok kıymetli Hakan hocam hürmetler bana selamlar Sesin gelmiyor tabi. Mikrofon kapalı. Hakan hocam. Hocam, hürmetler bizden çok sağ olun hocam. Ee, Aleykümselam diyorum hocam. Ya bu İstifade Abdullah oldu. hocamız Abdullah hocamız böyle bir efendim şeyi kurdu. Ee, bir dernek, o derneğin bir faaliyeti olarak biz de hasbel kader hattımız olmayarak böyle bir e, efendim müdede buraya giriş yapmış olduk. İnşallah sonuç itibariyle hocam herkese selamlar bizi bilen bilmeyen bütün kardeşlerimize hürmetlerimizi sunuyoruz yani e, gelen e, yönlendirmelere göre bundan sonraki hafta inşallah dersimizi birinci cüzden itibaren başlayarak devam edebiliriz diye düşünüyorum artık e, haftaya kadar inşallah bu da şekillenmiş olur herkese saygılar, hürmetler, muhabbetler Allah'a emanet olun Ağzınıza sağlık, ilminize sağlık. Allah razı olsun. Benim açımdan ve öğrencilerimiz açısından da faydalı olacak. Çünkü meali Kur'an-ı Kerim okurken bir üstadın nazarında onun dizinin dibinde okumak önemli. Sizin eşliğinizde, sizin başlangıcınızda biz de inşallah okumuş oluruz. Bu dernek olarak bu dersin web sayfasına okunacak meali, sizin biz, sizden aldığımız pdf meali, ve diğer bilgileri eklemiş oluruz haftaya biz de hazırlanarak okuyarak geliriz. Bu şekilde inşallah birer düz birer düz faydalı olur diye düşünüyorum. Orada Hatırın... yorumlar var Abdullah Hocam. Mehmet Hocam size yüksek insan de çok ettik Yakup Özübek diyor. Evet Yakup Bey evet o bizim ihtisasta bir hocamız herhalde Aynen. Hakan Hocam ilimize bereket olsun inşallah Van'da dinleyen varsa yani tüm dünya bizi dinliyor diyormuşuz Artık olduğu kadar ne yapalım? Rabbim görüyor, melekler yazıyor. Mevlam bu efendim soframızı bereketli kılsın. Şu sofra dağılmadan herkesi Mevlam şu korona günlerinde bağışlasın, affetsin. Bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele etsin. Bizim de bu soframızı inşallah onlar tarafından da hissedar kılınmış olsun diyorum hocam ben. Hocam evet. hocam. Allah razı olsun. Bu şekilde kapatmış olalım. Haftaya ben kayıttan bakarım katılım nasıl diye. Benim tahminim hocam genelde lisans, yüksek lisans ağırlıklı gibi. Ama katılımcılar içinde mezun olup öğretmen olan, müdür olan, vaiz olan e, meslektaşlarımız da var. Dolayısıyla haftaya kadar netice için ben size bilgi arz ederim. Ona göre hocam bir şekillendiririz. Eyvallah. Bütün hocalarıma, bütün öğrencilerimize, dostlara, arkadaşlara efendim hepsine saygılar, hürmetler, selamlar sunuyorum. Allah emanet olsun. Hanımefendiye hayırlı akşamlar değerli hocalar, görüşmek üzere.